Merhaba sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar 2022 yıllık burç yorumlarını dinlemeye hoş geldiniz. Sevgili yengeçler geçtiğimiz sene Jüpiter'in kova burcunda ilerleyişi Satürn'ün kova burcuna geçişiyle beraber 8. ev temalarının oldukça ön plana çıktığı bir yıl yaşadınız. Dönüşüm yılından geçtiğinizde özellikle maddi anlamda zaman zaman krizler zaman zaman fırsatlar elde ettiğinizi söyleyebiliriz. Tabi burada e, Jüpiter'in Kova burcu geçişi aslında birçok insanın o Jüpiter'in genel olarak klasik anlamdaki etkilerinden mahrum kalmasına sebebiyet verdi. Çünkü aynı zamanda Kova burcunda Satürn'ün bulunması ve Jüpiter'in Kova burcunda çok da etkili bir pozisyonda çalışamaması birtakım sıkıntılar doğurdu diyebiliriz. Ve 2020 Mayıs ayından itibaren ay düğümleri de ikizler ve Yay aksında ilerledi. Yani sizin haritanızın 12 ve 6. ev aksını tetiklemiş oldu. Burada geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca düzen ve rutin değişiklikleri yaşayan yengeç burçları. Bunun yanı sıra iş değişimi yaşayan, işinden ayrılan, sağlıkla alakalı veya rutinlerini değiştirmekle alakalı e, gündemler yaşayan e, yengeç burçları oldu. Belki birçoğunuz spora başladınız, birçoğunuz sigarayı bıraktınız. E, özellikle hayatınızdaki alışkanlıklarınız ve bağımlılıklarınızla Odaklandığınız zaman zaman zararlı alışkanlıklara zaman zaman da yararlı alışkanlıklara e, tutunduğunuz bir dönemi geride bıraktınız. Bu sene oldukça önemli. Çünkü bu sene artık bir döngünün tamamlanması söz konusu olacak. E, geçtiğimiz sene oldukça hareketli bir seneydi. 2021 senesinden bahsediyorum. Bakalım bu sene sizleri neler bekleyecek? Hem Jüpiter'in burç değiştirmesi hem de ay düğümlerinin burç değiştirmesiyle beraber aslında gündem maddelerimiz hızlı bir şekilde Değişmeye başlayacak sevgili yengeç burçları 2021 senesine nazaran daha şanslı bir seneden geçeceğinizi söyleyebiliriz. Çünkü hem Jüpiter'in desteği olacak yükselen burcunuza hem de ay düğümleri e, sizlere güzel açılar gönderiyor olacak. Şimdi videoya geçmeden önce kanalımla ilk defa karşılaşan veya uzun zamandır takip edip abone olmayı ihmal etmiş olan arkadaşlarım varsa abone olarak bana destek olurlarsa aynı zamanda zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa Anında gelen videolardan haberdar olmuş olurlar ve beni motive etmiş olurlar. Şimdiden abone olan, destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra 2021 senesinde neler yaşadınız? Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Yine çok memnun olacağım. Tabi videoyu beğenirseniz beğene de tıklayabilirsiniz. Ee, burada çok kapsamlı bir video çekmeyi planlamıyorum. Temel amacım aslında genel hatlarıyla yılın profilini çizebilmek. Dolayısıyla videoyu çok fazla uzun tutmayacağım ancak e, biliyorsunuz ki aylık yorumlarla, haftalık yorumlarla, ara ara önemli gördüğüm tarihlerle e, daha fazla detaylandırıyorum. Bunun yanı sıra hem Jüpiter'in balık burcu geçişine dair hem de ay düğümlerinin e, burç değiştirmesine, aks değiştirmesine dair kapsamlı bir video çekmeyi planladığım için... Tekrarı düşmek istemiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle yılın gündemini Jüpiter ile değerlendiriyoruz. Her sene olduğu gibi biliyorsunuz. Çünkü Jüpiter her sene burç değiştiriyor. Ee, Jüpiter bu sene balık burcunda bulunacak. Gerçekten 12 yılda bir Jüpiter'in balık burcuna geldiğini söyleyebiliriz. Ve 12 sene öncesindeki benzer gündemler ve şansları da elde edecek olabilirsiniz. Jüpiter'in kova burcu transiti. Aslında çok da şanslı hissettirmedi. Belki ekonomik anlamda bazı zorluklar yaşadınız ama aynı zamanda para yönetimini de öğrenmiş olabilirsiniz. Burada kriz yaratan durumları... Tedavi edebilmek adına da aslında bazı e, olanaklar yakaladığınızı söyleyebiliriz yani Jüpiter'in size geçen yıl bu şekilde desteği olmuş olabilir ama bu sene Jüpiter balık burcuna geçtikten sonra bütün burçlara haritalarında balık burcunun sembolize etmiş olduğu alanlarda büyük şanslar ve fırsatlar sunuyor olacak. Sizin için ise Jüpiter bu sene gerçekten çok güzel bir pozisyonda çalışıyor. Çünkü Jüpiter hem 9. evinizde yani yay burcunun doğal yönetici, yönetici evinde bulunuyor olacak. Bunun yanı sıra... Aynı zamanda yükselen burcunuza da çok güzel bir açı gönderiyor olacak sevgili yengeç burçları. Bu sene gerçekten şanslı bir senedesiniz. 2020 senesi sizi biraz zorladı. 2021 nispeten daha sakin geçmiş olabilir ama 2022 senesinde siz sevgili yengeç burçları çok ciddi şanslar ve fırsatlar ile karşı karşıya kalacaksınız gibi gözüküyor. Evet Jüpiter 9. evimize geçiyor. Özellikle hukuksal süreçler. Yurtdışı ile alakalı meseleler, e, bunun yanı sıra yeni yerler keşfetmek, yeni insanlarla tanışmak adına bazı e, fırsatlar yakalamak anlamına da geliyor. Aynı zamanda bu sene yeni bir felsefe. Benimseyebilirsiniz hayata dair yani yeni bir yaşam felsefesi üzerine odaklanabilirsiniz gibi de gözüküyor. E, hayatınızda birçok şey değişecek. Olaylara karşı bakış açınız ve yaklaşımınız değişiyor olacak. E, gözlemleyin bakalım kendinizi. Gerçekten e, imajınıza dahi etki edebilecek bazı hayat e, görüşü farklılıkları e, ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Bu sene aynı zamanda Nisan 2022'de Jüpiter Neptün kavuşumu yaşayacağız. Yine sizin 9. evinizde ve yine Balık burcunda. Ben bu kavuşumu çok önemsiyorum. Çünkü hem Jüpiter hem de Neptün aslında Balık burcunun doğal yönetici gezegenleri. Dolayısıyla tam olarak potansiyellerini açığa çıkarmak adına büyük bir fırsat yaratacak gibi gözüküyor bu kavuşum. Ve bu kavuşumla beraber maneviyatınızın ciddi anlamda artacağını söyleyebilirim. Özellikle büyük şanslar elde edebilirsiniz. Yeni girdiğiniz çevrelerde, yeni tanıştığınız insanlarda, yurt dışı ile alakalı meselelerde, hukuksal süreçlerde ve bunun yanı sıra dini konulara, siyasi konulara, felsefi konulara da odaklanacağınız bu alanlarda artık olayları daha büyük bir teslimiyet içerisinde kabullenmeye başlayacağınız bir sürece işaret ediyor. Dolayısıyla bu kavuşumla beraber aslında 2023'e büyük bir hazırlık ve temel atma sürecinden geçeceğinizi söyleyebilirim sevgili. Yengeç burçları yani yurt dışına taşınmak gibi bir gündeminiz varsa mutlaka hayata geçirin. Yeni bir akademik kariyer hayaliniz varsa mutlaka harekete geçin. Ve yeni tanıştığınız insanların fikirlerine lütfen kulak kabartın. Derim ben size. Evet şimdi gelelim tutulmalara bu sene biliyorsunuz ki ay düğümleri aks değiştirecek 2020 Mayıs ayından itibaren e, ay düğümleri ikizler ve yay aksında ilerliyordu şimdi ise akrep ve boğa aksına doğru ilerliyor olacak e, bu da sizin için oldukça şanslı bir etmen çünkü toprak ve su gruplarına ay düğümlerinin güzel desteklerini de görüyor olacağız. Kuzey ay düğümü boğa burcuna gerilerken Güney ay düğümü ise akrep burcunda bulunacak ve sizin haritanızın 11 ve 5 ev aksı tetikleniyor olacak Burada Özellikle tabii geçtiğimiz sene 12. ve 6. ev aksına baktığımız zaman biraz bilinçaltınızla ilgili korkular, kaygılar, belki sağlık problemleri, bir takım kayıplar, bunun yanı sıra artık ruhunuzu keşfetmek, ruhsal farkındalığınızı ve sezgilerinizi keşfetmek adına bazı deneyimler yaşamış olabilirsiniz. Ancak şimdi daha büyük hedeflerin peşinden koşmaya başlıyorsunuz. Daha çok göz önündesiniz. Bir şekilde hayallerimi artık hayata geçirmediğim bu hazırlık, bu dinlenme veya bu farkındalık sürecini geride bırakıp aksiyon almalıyım diyeceğiniz bir süreç başlayacak. Gerçekten çok güzel paralar kazanabilirsiniz sevgili yengeç burçları. Kariyer hayatınızda ciddi yükselişler de sizinle beraber olabilir. Aynı zamanda büyük sosyal çevrelere girmek, yeni arkadaşlıklar edinmek. Büyük amaçların peşinden koşmak gibi gündemlerde ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Tabi burada Güney Erdiyomu'nun 5. evde olması da aslında bazen aşk hayatınızın veya çocuklarınızın veya bireysel egosal sorunlarınızın sizi aşağı çekmeye çalışabileceğini işaret ediyor. Ama siz büyük resmi görmeye gayret gösterirseniz gerçekten çok başarılı bir yıl geçireceğinizin müjdesini şimdiden Verebilirim sevgili yengeç burçları. Ay düğümleriyle alakalı detaylara çok fazla girmeyeceğim bu videoda. Zaten onlara ilişkin ayrıca bir video çekmeyi planlıyorum. E, bu kadarını bilseniz yeter. Şimdi bu yıl meydana gelecek olan tutulmalardan bahsetmek istiyorum sizlere. Bakalım bu tutulmalar hangi derecelerde, hangi evlerinizde ve hangi konularda e, meydana geliyor olacak. Öncelikle 30 Nisan tarihinde boğa burcunun 10 derecesinde bir güneş tutulması yaşanacak. Şimdi bu tutulmayla beraber... Hayallerinize yönelik büyük bir başlangıç yapma enerjisinde olacaksınız. Burada özellikle gerçekten geldiğiniz yeni bir sosyal çevre, aldığınız yeni bir ünvan, kariyer hayatınızdaki yükseliş bunlarla alakalı güzel deneyimler yaşayabilirsiniz ve belki de bir dostunuzun büyük bir desteğiyle yeni bir başlangıçta yapabilirsiniz aynı zamanda kariyerinde terfi, maaşına zam gibi beklentileri olan yengeç burçları varsa bu tarihte şansını zorlamalı diye düşünüyorum 16 Mayıs tarihine geldiğimizde ise Akrep Burcu'nun 25 derecesinde bir ay tutulması yaşanacak bu tutulma da sizin haritanızın 5. evinde Şimdi bu tutulmayla beraber aslında kendinizle alakalı bir şeylerin farkına varmaya başlıyorsunuz. Ben nasıl mutlu olurum? Ben nasıl ilerlerim? Aşk hayatımda beni mutlu eden şeyler nelerdir? Belki bu bazen bir aşkın sonuna gelindiğinin işaretini de verebilir. Tabii ki dereceler burada önem arz ediyor. Çocuklarınız veya bireysel hayatınızda kendi yaratıcılığınızı veya potansiyelinizi nasıl ortaya koyuyorsunuz? Veya koyamıyorsunuz. Bunların değerlendirmesini yapacağ yapacağınız bir süreç olacak gibi gözüküyor. Ee, Ekim-Kasım aylarına kadar biz bu Nisan-Mayıs tutulmalarının etkisi altında olacağız. Ekim ayında ise 25 Ekim tarihinde Akrep Burcu'nun 2 derecesinde bir güneş tutulması meydana gelecek. Ee, şimdi bu güneş tutulması aslında bizim bu 5. ev konularında yani aşk hayatımız, yaratıcılık potansiyelimizle alakalı o yaşamış olduğumuz handikapların değerlendirmesini yapıp artık bu konuda bir harekete geçme Arzusunu getirecektir. Belki yeni bir aşka yelken açma, belki bir hobinizi artık aktif bir şekilde ortaya koyma, belki çocuk sahibi olma ile alakalı kaygılarınız, korkularınız varsa bunu gerçekleştirmek veyahut bir yetereğinizi ortaya çıkarmak, sergilemek adına planlarınız varsa bununla alakalı gündemleri değerlendirmek yerinde olacak gibi gözüküyor. Seneyi kapatırken 8 Kasım tarihinde ise Boğa burcunun 16 derecesinde bir ay tutulması yaşanacak. Şimdi e, bu tutulmayla da beraber özellikle artık bir yoldan yeni bir yola giriyorsunuz. E, bir hayali artık tamamen bırakıyorsunuz veya tamamlamış oluyorsunuz. E, bunun yanı sıra belki e, bu en küçük anlamıyla bir dostlukla yaşanabilecek krizler veya sıkıntılar da olabilir. Veya meslek değiştirmek olabilir. E, toplumsal olarak almış olduğunuz roller, misyonlarınızla alakalı gelişmeler de olabilir gibi e, gözüküyor. Evet, e, yılın geneline genel perspektiften baktığımız zaman süreç bu şekilde ilerleyecek. Ancak oldukça şanslı bir yıl olacağını düşünüyorum sizin adınıza. Sağlıklı, keyifli, huzurlu, mutlu bir sene diliyorum sizlere sevgili yengeç burçları Kanalıma abone olarak destek olursanız, videoyu beğendiyseniz, beğene tıklarsanız ve 2021 senesinde yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Opikus Astroloji hesabı veya evrenselkadimbilgeci.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu seneleriniz olsun. Hoşçakalın.